Daha önce belirli integralleri ve bu integrallerin bir fonksiyon eğrisinin altında kalan x ekseni üzerinde bulunan iki nokta arasındaki alanı nasıl gösterdiklerini öğrenmiştik. Gelin şimdi farklı bir şey yapalım. Bir belirli integral yazalım. Mesela bu fx dx olsun ve bunun üzerinde düşünelim. Bu fx eğrisinin altında kalan alanı, a ile b noktaları arasındaki alan ifade edecektir. a ile b'nin değerlerini sınırlara yazarak eğrinin altında kalan alanı bulabiliriz, öyle değil mi? Peki, bu noktalar, diyelim ki, ikisi de aynı yerde. Sınırlar c'den c'ye olsun. Şurada bir c noktası belirleyelim. Sizce c ve c noktalarıyla sınırlandırılmış bu fx integrali neye eşit olur? Bu neyi gösterir? Bu neye eşittir? Bence burada videoyu durdurun ve bunun üzerinden biraz düşünün. Kafanızda da canlandırdıysanız şuna bakın. f x eğrisi ile x ekseninin arasında kalan alan, x eşittir c noktasından x eşittir c noktasına. Bu bölgeyi nasıl ifade edeceğimizi düşünelim. Bir yüksekliği var. Biliyorsunuz alanların genişliği ve yüksekliği olmalıdır. Yüksekliğe fc diyelim. Peki genişliği ne? Bir genişliği yok. Tek bir noktadan bahsediyoruz. c'den c artı delta x'e gitmiyoruz ya da c'nin x değerinde ufacık bir değişiklik yok. Sadece tek bir c noktasından bahsediyoruz. Alan demek iki boyutlu bir uzayın ne kadarını kapladığımız demek. Ama buradaki uzayımız sadece tek boyutlu. Sanırım bunu bir doğru parçası olarak kabul edebiliriz. Ve tabii ki bir doğru parçasının alanı yoktur. O halde buradaki c'den c'ye sınırlandırılmış Fx, dx integrali 0'a eşit olacaktır. Şimdi tamam anladım, buna sebep olan şeyi fark ettim diyebilirsiniz ama nasıl bulduğunuzu, neyi fark ettiğinizi açıklayamıyorsanız, ben size sebebini şöyle açıklayayım. Ben burada bir dikdörtgenin alanını bulmaya çalışıyorum ama baktığımda bunun bir yüksekliği var ama genişliği yok. Yani genişliği 0. Haliyle bu alan 0 oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki, neden hala bu konuyu anlatıyorsun, neden bu kadar uzattın? Göreceksiniz ki bazen, bazen daha karmaşık, bazı belirli integrallerle uğraşırken, gerçekten zor bir integral sorusunda bunu fark etmeniz, soruyu sadeleştirmenizi sağlayabilir. Bunun sıfır olduğunu fark etmeniz size büyük kolaylık, büyük avantaj sağlayabilir. Hepsi bu.